Peki nişanlılık daha bir ciddi adımların atıldığı bir evet, süreç. Evet. Bu dönemde psikolojik olarak çiftler nelere dikkat etmeli? Evet, e, sözlülük döneminden sonraki nişanlıktan otomasyonelliğe adım atma Değil mi? dönemi. Yani Biliyor. çıraklıktan, çıraklıktan e, biraz kalpalı gibi oluyor. Zaten evliyken şahlanıyorsa bu olma, evet. noktalanıyorsa ki her sözlülükte nişanlıkta evlilik olacak diye bir kuralımız var Tabii. ama... Evlilikle planoklaması bu da artık ıı, şeye uzmanlık noktasına gitmiş evet, oluyor, evet. ustalık oluyor bu ustalık oluyor dönem. dönem. Aslında belki de en zor dönem ve de tadına doyulmayan dönem de bu dönem oluyor. Şimdi e, niş sözlük nişanlık dönemi, o dönemin e, kurgulandığı hani e, dönem oluyor işte tohumun ekildiği, bahçeye tohumun serpiştirildiği, ona bakımın sağlandığı dönem oluyor. Meyve dönemi ise artık evlilikte bunu nasıl yönettiysek bu dönem. Elde etmiş oluyoruz çiftler arasındaki sağlıklı ilişki çiftlerin kendilerini oldukları gibi gösterme birbirlerine karşı işte yalanım e, atıyorum e, bazı farklı duygu durumlarının gizlendiği dönem olmaması gerekiyor nişanlık döneminin buna çok dikkat etmek gerekiyor yani ütopik bir hayat değil mevcut var olan hayat ve kişilerin evet ben bu şekilde bir insanım böyle durumlarım var işte temizlik noktasında hassassa bir insan evet ben temizlik noktasında çok hassasım Diğeri e, para harcama noktasında, iktisat noktasına böyleyse ben böyleyim gibi bu tarz duygu durumları ortaya serip bunun analizin yapılı dönem olması gerekiyor. Nişanlık dönemi yani. Yani bir delikanlıca e, e, diyelim ki obsesif durumlar varsa takıntılı Tabii. ya da titiz durumlar e, işte damarı ve nasırları nerelerdeyse Tabii. E, ha, şeffaf bir şekilde böyle bir sıkıntım var benim. İşte evet. e, bana e, partime dil uzatıldığında veya benim memleketime dil uzatıldığında veya bana öfken veya buluşma yerine geç gelinmesi durumunda çok ciddi evet. değersiz hissederim veya e, yüksek tepki verebilirim. Bununla ilgili e, karşılıklı yardımlaşma, anlayış, hı hı. çerçevenin belirlenmesi ve e, daha da çözülmeyecek gibi gözüküyorsa, hani evlenince düzeliriz. E, e, şehir hmm. efsanesi var ya, evet. hani düzelmez halbuki. Yok öyle bir. E, anladığım efsan. kadarıyla sizden hani e, yardım almaları gerekiyor. Evet. E, bu noktada. Değerli seyirciler, sözlülük, e, baştan sevgililik, sözlülük, nişanlılık döneminde bütün kartlarınızı açık oynayın. Hayallerinizi beraber kurun. Bir sorun yaşıyorsanız, bireysel veya çift olarak e, profesyonel yardım alın. E, kısaca aslında sevgililik sözlülük, nişanlılık okullarına devam edin diyorum. Şu ana kadar bu. Özet olarak bunu gerçekleştirdik.